Benim gözlemlerimden bir tanesi şimdi anne ve baba çocuğundan o kadar çok şey bekliyor ki çok Türkiye'de bekliyor. genelde çocuklar ilkokulda zaten başarılıdır. Yani evet. burada çocuk işte hep pek iyi derecesiyle geçiyor ve anne ve baba kendi yapamadığını çocuğunda gördüğünde... Evet. Farkında olmadan çocuğuna bir yükleme yapıyor. Evet. İşte çocuğun nasıl olsa ilkokulda çok başarılı ve bundan sonra da hep başarılı olacak evet. diye. Ve çocuk farkında olmadan bu yükün altında eziliyor. Evet. Bu sefer o başarı ortaokuldan sonra hafif hafif geriye doğru gitmeye başlıyor. Evet. Bu durumda velilere söyleyebileceğiniz bir şey var mı? İlk başta çocuklarına güvensinler. Çocuklara e, yapabileceğini ve başarabileceği inancını... Çocuklara yansıtsınlar, çocuklara çok fazla beklentilerin olmadığını ve e, onları her koşulda onları sevmelerini ve onlara güvenmelerini istiyorum. E, ailelerimize şunları söyleyebilirim, çocuğumuza kesinlikle koşulsuz sevgi vermelerini ve onlara gerçekten güvendiğini, çocuklara bunları hissettirmesi lazım. Peki Ay, orada ben hocam devreye girmek istiyorum, evet. tamam koşulsuz sevgi ama... Biraz çocuk fıtrat olarak, kişilik olarak, kimlik olarak biraz böyle kuralı da sever aslında. Evet. Yani şimdiki çocuklarımızın, hele hele şimdiki çocuklarımız bu koşulsuz sevgi dediğimiz şeyi suistimal etmeleri çok yüksek. Suistimalde evet. ediyorlar. Evet. Burada buna bir sınırlama getirebilir miyiz? Yani kural anlamında bir sınırlama Elbette, getirebilir miyiz? Kesinlikle e, kural koymak gerekiyor ve bir dengede olmak gerekiyor. Ne çok fazla sevgi ne de az sevgi. Ruhsal ta, yani çocuklara ruhsal tatmini verilecek fakat dengede verilmesi gerekiyor. Çünkü çocuklar bunu suiistimal edebiliyor. <gülüyor> e, bu aileler bu durumda da bizden yardıma alabiliyorlar. Mesela <gülüyor> örneğin bir e, şey söyleyeyim. Ailelerimiz hipnotik dil kalıpları dediğimiz bazı çalışmalarımız, uygulamalarımız var. Bunları aldığında alan ailelerimiz var ve gerçekten çok faydalı oluyor. Çocuklarla iletişimi çok önemli. Bu etkin iletişimi ve ilişkilerini kurmada hipnotik dil kalıplarının çok faydası var. Örneğin çocuğa odanı topla. Neden odanı toplamıyorsun dediğinde çocuk emri ve nasihatları sevmediği için Toplamıyor. yargılandığını hissediyor. Evet burada şöyle bir kelime kullanılabilir. Odanı toplamaya nereden başlamalısın denildiğinde çocuğa bir farkındalık uyanılıyor ve çocuk o anda kalkıyor. ...yapacaksa beş dakika sonra, on dakika sonra yapı, yap, yapıyor. Yani burada önemli olan çocuğa ailenin hipnotik dil kalıplarıyla... ...güzel ifadelerle, çocuğu yargılamadan... ...onu sadece anlamaya çalışarak... E, ...başaramayacağı bir şey yok. Burada tabii ki biraz ailelere de iş kesinlikle, düşüyor, anladığım kesinlikle. kadarıyla. Biraz hani çocuğa eğitim vermeden önce... ...hani ilk aileyle görüşülmesi gerekmiyor mu hani... Ailenin çocukla ilgili size geri bildirim, geri dönüm, ilk etapta neyi eksik, neyi eksik değil. Buradan mı başlıyorsunuz yoksa direkt çocuktan mı başlıyorsunuz? Şimdi e, çocukla, burası güzel bir soruydu. E, bizim ICF onaylı e, etik ve kural standartlarımız var. Bunun gereği çocukla bir güven anlaşması yaparız. Burada çocuk çocuğa deriz ki seninle olan buradaki çalışmamızı ben ailene ve e, okuluna sen istemediğin sürece bilgi vermeyeceğim. Böyle bir güven anlaşmasını aldıktan sonra çocukla çocukla güven ve uyum içinde birlikte çalıştığımız için çocuk güvenir. Güvendiği için de rahat olur ve çocukla e, bu çalışma içinde e... olmadı ya Burada en önemli şey e, ailelere haber vermeyeceğiz dedik. Fakat hayatı konular olduğunda mecburen haber vermek durumundayız. Bunlar neler? Çocukta bir bağımlılık şüphesi varsa ve intihar etme şüphesi aldıysak çocuktan bunu ailelere ve okuluna bildirmek zorundayız. Bu çok önemli. E, çocuklarımızda genelde e, bizim gözlemlediğimiz e, ailelerinden aldığı o baskılarla ve o beklentiden dolayı ben e, nasıl başarabilirim? Ama biz önce ruhsal tatmin diyoruz çocukta. Daha sonra ilk önce hayat başarısı, sonra okul, okul ya, hocam, başarısına. Hocam bunu ben çok merak ettim. Buradaki hayat başarısı dediğiniz şey çok önemli bir cümle aslında. Evet. Nedir bu hayat başarısı? Hayat başarısı çocuğun e, sosyal çevreyle, arkadaşlarıyla uyumu örneğin. Sosyal çevreyle olan uyumu ailesiyle olan... Biraz oluma. da çoklu zekaya girmiyor acaba? Çoklu zekaya Aha. giriyor, evet. Yani her çocukta farklı farklı zeka türü var. Örnek evet. veriyorum bazı çocukların sosyal zekası yüksektir, bazı insanların çocukların sözel zekası evet, yüksektir bazıları, ya da Evet. Bunu siz hani sosyal zekası yüksek olan bir çocuğu tutup siz matematiğe çok yönlendiremiyorsunuz. Evet. Bunun ayrımını yaptıktan sonra siz çocuğu sosyal zekaya mı yönlendiriyorsunuz daha mı orada gelişmesine yardımcı oluyorsunuz? Biz çocuğa burada farkındalık uyandırıyoruz. Bizim çalışma sistemimiz güçlü sorular sormak. <Gülüyor> güçlü sorular sorarak çocuğun bazı farkındalık yaşatarak çocukta sen bu bölüme gir. Bu bölümde başarılı olabilirsin. Çünkü senin zeka kuramın bu farkındalığını uyandırdığımız zaman çocukta zaten ee, bu yolda adımını atmaya başlıyor ama bunu küçük yaşlarda yapmak gerekiyor. Belli bir e, şeyden sonra olmuyor. Biraz kemikleştiği için sıkıntı olabiliyor. Peki bu durumla ilgili hani yaşadığınız bir örnek, bir deneyim verebilir misiniz bize? Evet. Ee, şimdi çocuk e, lisede, lise üçüncü sınıfta hedefini koymamıştı. Çok başarılı, orta Ülkemizde başarıda. Ülkemizde de çok var değil evet, mi? Evet, orta başarıda bir çocuktu. Ailesi bize getirdiğinde e, ders çalışmıyor diye geldi. Bir türlü dersin başında oturtamıyorum diye geldi. Çocukla baktığımızda çocuk ders çalışmasını bilmiyordu. Nereden çalışacağını bilmiyor. Örneğin bazı testler yaptığımızda çocukla konuşurken de onu gözlemledik. Bir türlü dersin başına Odaklanamıyor, oturamıyor. Tamam oturuyor fakat sürdürmede sıkıntı yaşıyor. Bu sefer bitirmeye yakın dağılıyor. Bunları çözdüğümüzde, bu odaklanma problemini çözdüğümüzde ders çalışma alışkanlıklarını değerlendirme envanteri diye bir envanterimiz var. Çocuğa bunu uyguluyoruz. Çocukta da bunu e, gördüğümüzde başarılarını, e, çocuk da bunda mutlu oluyor. Bunu da gördüğümüzde biz de